Ben de burada olmaktan bu davete icabet etmekten büyük bir mutluluk ben duyduğumu ben ifade etmek isterim. Çok değerli efendiler, beyefendiler, değerli gençler ve altılı masa diye başlayıp Millet İttifakı olan ve inşallah 14 Mayıs akşamı Türkiye'nin seçimi kazanarak kaderini değiştirecek olan siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanları, başka varsa temsilciler onları bilmiyorum. Sadece ilçe başkanlarını gördüm. Muhtarlarımız, STK'ların yöneticileri ve sevgili çocuklar. daha çok özel bir ilçemiz. Şimdi önce Adem Başkan konuşurken düşündüm. Sonra Mansur Başkanımız konuşurken düşüncem devam etti. Esasında bakın birleştiğiniz zaman, el sıkıştığınız zaman ve iktidarın attığı yün yumaklarına takılmadığınız zaman ne oluyor? Kazanılıyor. Kazanılınca ne oluyor? Önce Ankara kazanıyor, sonra Elma Dağ kazanıyor. Şimdi biz 31 Mart'ta çok önemli bir iş yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti yan yana geldi. Millet ittifakını 31 Mart'ta yerel seçimlere taşıdı. O neyi sağladı? 11 büyük şehrin Millet İttifakının belediyesini kazanmasını sağladı. Meral Akşener'in kişisel olarak buradan bir kuruşluk yani ister maddi ister manevi şahsi bir faydası olduysa Allah buradan gitmeyi nasip etmesin. Ama Türkiye'nin çok büyük çok büyük Türkiye'ye fayda oldu. Ne oldu? Önce belediyeler eliyle hırsızlıkların önüne geçildi. Sonra belediyeler eliyle kayırmacılığın önüne geçildi. Sonra belediyeler eliyle özellikle Ankara Belediyesi'nin hepimize gösterdiği bir duruşla tutumla çılgın proje denilen özür dileyerek söyleyeceğim manyaklıkların aslında cebimizden cebimizden çalınan paranın 3-5 kişinin cebine nasıl aktarıldığını gösterdik. Ve bir pandemi geçirdik. O pandemide sosyal belediyeciliğin ne olduğunu Mansur Başkandan öğrendik. Bakın ben merkez sağda politikaya başlayan, kendini Türk milliyetçisi olarak tarifleyen bir insan. Ve çok uzun yıllardır iki şeyi çalışmışımdır. Hem hocalığım döneminde hem de zamanında hem daha sonraki siyasi hayatında. Birincisi çocuklardır, buna bağlı gençlerdir. Bir diğeri de yoksulluktur kadınlardır. Derin yoksulluk oldu yoksulluğun adı. Son dönemlerde de biz de kendim çalışıyorum ki adı derin yoksulluk. Öyle evler var ki bir kere bütün evler fakirleşti. Onu bilesiniz. Kendinizden biliyorsunuz kadınların Kadınların tümü biliyor. Ve bir kilo kıymayla dün dört çeşit yemek pişirmekle övünürken şimdi altı çeşidi zor yapıyorsunuz. Yani o bir kilo kıymayı bulmak imkanı yok. Evet, yarım kilo kıymayla belki 250 gram kıymayla altı çeşit yemeğe yemek yapmaya gayret ediyorsunuz. Türkiye'de çocuklarda bodurluk başladı, bodurluk. Yani kısalık. O cüceliğe götürecek adamı. Sebep ne? Sebep protein eksikliği. Şimdi yanımda duran Mansur Başkan'a ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan. Niye? O giriyorum ya evlere. Kendim giriyorum ben o evlere kapıları çalıp kendim gidiyorum. O evlerin buzdolaplarında normal şartlarda yani böyle fare girse düşse kafası yarılır. O gördüğüm evlerin o buzdolaplarında, ayda bir kilo et alabilen ve o buzdolaplarına koyan kadınların mutluluğunu görüyorum. Ağrılısı var içinde, Karslısı var, Diyarbakırlısı var, Çorumlusu var, Çankırılısı var. Ankara bir göç şehri. Türkiye'nin her yerinden burada çalışmaya, çoluğunu çocuğunu büyütmeye gelmiş. Diyarbakır'da doğmuş, Ankara'da yaşayan hemşerilerimiz var. Çorum'da doğmuş, burada yaşayan hemşerilerimiz var. Çankırı'da doğmuş, burada yaşayan hemşerilerimiz var. Ve bu insanların yani fakirlikte eşitlik var haberiniz olsun. Yoksullukta eşitlik var haberiniz olsun. Hepsi etnik aidiyetlerin, dini aidiyetlerin tümünde eşitlik var, bilesiniz. Bir tek eşitsizlik nerede var biliyor musunuz? AK Parti'ye oy verenlerle onlara ulaşamayanlar arasında var. O evlerde çok ilginç bir biçimde engelli çocuklar var. Sebebi nedir bilmiyorum. İnşallah seçimden sonra çalışacağız. Ve o evde yani bu kişi şu mudur bu mudur demeden bu yanımda duran beyefendinin sizin oylarınızla seçilmiş Mansur Başkanımızın gönderdiği ayda bir kilo Et almak mecburiyeti olan katlar var. Eti sallaya sallaya birileri getirmiyor. İstediği marketten o ailenin kadını gidiyor alıyor. Ağrılısı da alıyor, Diyarbakırlısı da alıyor, Çarkılısı da alıyor. Hiçbir ayrım yok. Ama çıkıp ağızlarını düze düze diyorlar ki Mansur Yavaş'a şunlar oy vermez. Hadi oradan be. Hadi oradan be. O ayrım yapmıyor ki. Sen bunu söyleyen... Bunu söyleyen, ağzını büke büke büze, büze söyleyenler, sen o eve giriyor musun kardeşim? O evde yaşananı biliyor musun kardeşim? İşte yanımda oturan beyefendi biliyor. Gidiyor, görüyor, yapıyor, kimse duymuyor. O evin annesinden başka, çoluğundan, çocuğundan başka. Ama bir şey daha gördüm biliyor musunuz ne? Çocuklara okul okul masrafı ile ilgili okula yönelik yardım ediyor. Bir başka şey gördüm ne biliyor musunuz? Doğalgazda kışın o aileler o doğalgazı ödeme imkansız o aileler soğukta kalmıyor. Çocuklar soğukta kalmıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya, hangi yamukluğu, hangi iftirayı, hangi yanlışlığı, hangi neyse kötülüğü yapmaya kalkıştılarsa kalkışılsınlar başkanım. Allah bunların önüne geçer. Çünkü çok hayır dua alıyor. Şimdi bakın bir yan yana geliş Türkiye'de Ankara'da nelere sebep oldu? Benzer şeyleri İstanbul'da yaşıyoruz. Benzer şeyleri diğer şehirlerde yaşıyoruz. Şimdi şimdi şimdi evet doğrudur doğrudur doğrudur. Doğrudur, şüphense görevde göstereceğim. Ona göre ha. Şimdi şimdi bugün burayı şereflendiren hangi siyasi görüşten olursa olsun kardeşlerim. Birincisi yani bu yan yana gelişin somut örneği burada oturuyor. Adem Başkan da o somut örnek. Bak neler neler anlattı deminden beri? Gurur duydum. Çünkü bizim oyumuz da var onda. Demek ki biz bu el sıkışmayı Ankara'da biraz daha fazla yapaymışız. Kaç tane ilçe alacakmışız? Şimdi buradan ilçe başkanlarına söylüyorum. Hem bizim hem de şey CHP'nin. Neredesin CHP'nin kimsin oğlum? <gülüyor> şimdi ha, şimdi bizimki de o da. Bakın inatlaşmanın ne kadar berbat olduğunu görüyorsunuz diğer diğer ilçelerle ilgili. Vay efendim işte aynı anda hem büyük şehirde hem şurada burada oy veremem gibi 50 bin tane. Bahaneyi duyduğunuz zaman kaybeden olunuyor. Kim kaybede Türkiye kaybediyor. Kim kaybediyor? İşte insanlar kaybediyor, vatandaş kaybediyor, milletimiz kaybediyor, bu çocuklar kaybediyor. Şimdi buradan nereye geleceğim? Buradan geleceğim yer hırsızlıkların bitmesini istiyorsanız. Bakın 801 815 mi, mi? 1 milyon dolar, 16 milyar katri, 16 milyar lira diyoruz yeni şeyle, eski şeyle katriliyor para şey, trilyon para trilyon katı yok, kafam karıştı ha. trilyon. Gömülmüş üç tane müteahhitin cebine gitti paralarımız. Yalnız ben bu Anka Park'la ilgili kafama takılan bir şey var. Şimdi benimle yaşıt olanlar ya. Çocuklar biz anlayamadık. Siz, siz belki anlarsınız. Bu abinin, yani bu Anka Park'ı yaptıran muhteremin bu dinezorları olan merakı ne ya? <gülüyor> Tuhaf. Yer yer dinozor. Çocukluğuna inmek lazım. Acaba ne ya bu? Çocukluğuna inmek lazım. Yani bence de. <gülüyor> Şimdi garibim dinozorların orasını koparmışlar. Teller çıkmış, diller çıkmış, ora kopmuş, bura kopmuş. Ama üç kişiye 16 katrilyon para gömülmüş. Günahtır be. Sadece bununla düşünün. Kaç tane gencin KYK bursu ödenebilir? <gülüyor> Kaç tane gence karşılıksız burs verilebilirdi? Kaç tane Elma Dağı gibi ilçemize su gelebilirdi? Yani ne yatırımlar yapılabilirdi? İşte şimdi Ankara'dan başlayarak o 11 büyük şehrin kazanılmasının karşılığı somut adılan atılan adımlar. Ne deniyordu? DşKPcilerle PKK'lar okutacak şey basur Hem de sen ha. Aaaa Recep Bey dün de benim Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kandil'den talimat aldığını benim de eee şey teröristlerle yan yana kol olduğumu söylemiş. Şimdi çok ilginç, çok ilginç. Yok yok dur bir dakika. Yahu bebek katilinin kardeşine bizim Mehmet diye sensin kardeşim. Bizim Mehmet diyen sensin. Birincisi bu, e ikincisi şu elinde PKK var. Aile gibisiniz mübarekler. Böyle, bizim Mehmet. E ayrıca 31 Mart'ın ikinci İstanbul'daki ikinci seçimde sen Osman Öcalan'ın tereddüte çıkmasına sebep oldun. Vah vah koskoca her şeyde haber olan Cumhurbaşkanı haberi yokmuş biliyor musunuz ya? Kırmızı biltene arandından hiç haberi yokmuş. Ey, ayakkabı numarasını bilen malum şahıs da bu arada işin daha bayımı oldu 31 Mart'ta. Ben Üsküdar'da ikamet ediyorum. Üsküdar'ın orta yerinde Temel Bey'le beraber biz Kandil'le kağıt imzalamışız. İkimiz hem de. Ya bu arkadaş bostan korkulu. Her ikimizin de dokunulmazlığı yok. Yuh olsun sana be. Eğer biz o kağıda yok yok öyle değil yuhu olsun. Eğer o kağıdı imzalayıp da biz hala geziyorsak evet. ortadaysak şimdi bu sol el bu sol elde PKK var. Recep Bey bu sağ elinde deyiz. Valla var. Evet. Teren evet. evet. Yüseyi'yle berabersin. Şimdi 14 Mayıs gecesi inşallah çünkü Tarzan çok zorda bütün düğmelere basıyor. Ha bir şey daha unuttum onu da söyleyeyim. 14 Mayıs Mayıs'a hepimize görev var. Yahu Diyaneti görevden alacakmışız. Kaldırıyormuşuz musunuz? mi? Diyaneti Kur'an Atatürk'ümüz Atatürk'ümüz. Oraya uzanan evi kırarım benden. Senelerdir. Sene hep beraber. Hep beraber bir dakika bir dakika ben sonra unutuyorum söyleyeceğim. Şimdi diyaneti kuran Atatürk'ümüz, Atatürk'ümüz senelerdir dina, diyanetle uğraşan sizsiniz ya. Tarikatlara ve cemaatlere vermek için gayret eden sizsiniz be. İçine atadığınız adamlar yanlış olabilir. Kurum bizim bizim bizim. Kurum bizim Atatürk'ümüzün. Oraya uzanan eli ben kırarım. Dolayısıyla atma Recep Bey din kardeşi. Atıp atıp duruyorsun. Şimdi anlaşılıyor ki Tarzan Zorda 14 Mayıs akşam hatta'ya gidiliyor. Her birinizi yalnızda en az birkaç arkadaşınızla ikna ederek oy vermeye, oy kullanmaya davet ediyor. <gülüyor> hangi siyasi partiye millet ittifakının bünyesinde hangi siyasi partiden yanaysanız mutlaka ona oy verin. Ben ekstradan minik bir fazlalık istiyorum. O da şu. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Minik bir, minik bir fazlalık. Dolayısıyla demin oradaki arkadaşımızın dediği gibi birleşe birleşe kazanacağız. Fitneye kulaklarımız kapalı olacak. Birbirimize inanacağız, güveneceğiz. Diyeceğiz ki bizden terörist çıkmaz. Bizden teröristin yanında duran çıkmaz. Bizden kandil ap laf eden hiç çıkmaz. İktidara geldiğimizde kandilin başına neler gelecek hep beraber göreceğiz inşallah. Oylarımıza talibiz. Elmadan daha da iyi olmasını istiyorsak 14 Mayıs akşamı bu artık gerçekten yorulmuş. Yani ne söylediğini şaşırmış abileri. Emekli edelim saygıyla gönderelim. Evet. Sayın Kılıçlar oldu alkışlarla yerine otutturalım. Evet. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.